Epilepsi hastalığı beyindeki nöronların anormal elektriksel deşarjları sonucu ortaya çıkan gelip geçici bir klinik duruma diyoruz. Anormal elektrik deşarjı yapan nöronların yerine buradan deşarjın yayılım hızına ve yayıldığı bölgelere göre değişik belirtilerle karşımıza çıkıyor. Çok kısaca basit bir göz dalması da bir nöbet olabildiği gibi garip hareketlerle de seyredebiliyor. Görünme sıklığı açısından bakacak olursak ortalama %1 kişide görülüyor ve cinsler arasında bir farklılık gözetmiyor.